Bugün 5 Ocak 2022 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Kova Burcu'nda ilerleyen ay sabah 3.44'te Yay Burcu'ndaki Mars'la yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa girecek. Ay günün geri kalan bölümünde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Güne iyimser ve hevesli enerjilerle başlayabiliriz. Duygusal motivasyonumuz da yüksek olacağından yeni ve farklı konularla ilgilenmek isteyebiliriz. Kişisel girişimlerde daha cesur ve güvenli davranabiliriz. Ancak gün genelinde ay boşlukta olacağı için yeni girişimlere temkinli yaklaşmalıyız. Hızlı ve sabırsız eylemler daha sonra fikir değişikliği nedeniyle sorgulanabilir. Devam etmekte olan rutin işlerimizle ilgilenebilir, keyif aldığımız faaliyetlere ve dinlenmeye zaman ayırabiliriz. Bugün Oğlak Burcu'nda gerilemekte olan Venüs, Balık Burcu'ndaki Neptünle uyumlu görünüm yapacak. Duygularımız derinleşirken eski ve geçmiş kavramlara ilgimiz de artabilir geleneksel tarihi modası geçmiş konularla ilgilenmek keyif verebilir bize geçmişi hatırlatacak es zamanlılıklar nostaljik durumlarla karşılaşabiliriz kişisel yeteneklerimizi değerlendirebileceğimiz sanatsal faaliyetlere yönelmekte faydalı olabilir Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun